Ye ye oh oh Arkadaşlar selamünaleyküm herkese nasılsınız iyi misiniz yine bir eee Gelişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce ilk olarak şunu belli etmek istiyorum. Instagram'da kitlemiz halen çok az. Yaklaşık bin küsur aboneye sahibiz. Bu yüzden şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Instagram adresinde ne paylaşıyorum diye soracak olanlarınız varsa hangi içerikleri, nasıl yapalım diye genelde görüşleri oradan alıyorum. Oradan daha çabuk ulaşabiliyorum. Anket tarzında, soru tarzında sorular sorarak oradaki kitle sayesinde ee, videoların tarzını ona göre değiştiriyorum siz de instagram adresine şu alt kısımda bıraktığım ototamirhanem instagram adresinden siz de bizleri takip edebilirsiniz evet gelelim videomuzun konusuna ee, videomuzun konusu şu arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi kışın yağmurlar oldukça fazla oluyor ee, bu da arabamızda bazı mekanik olan parçalarda olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Bunları e, bu yağmur koşullarından ya da e, arabanızı yıkadığınızda e, bazı yağlanması gereken parçalar e, ıslak suyu görerek işlevini yitiriyor. Bunların önüne geçmek için elinizde mutlaka araç kullanıyorsanız e, bu tas ürüne ihtiyacınız olacak. Yine tercihimizden motif yana oldu arkadaşlar. Tercihimiz motiften yana oldu. Motibin Sıvı giresi arkadaşlar mekanik olan parçaların çoğunda kullanılıyor yani hareketli tüm yüzeylerde bu ürünü kullanabilirsiniz şimdi sizlere bunun uygulama olarak tanıtımını yapacağız şu şekilde birazdan da ürün tanıtımına geçeceğiz ve kullanım talimatlarını birlikte okuyacağız. Bu şekilde ürün incelemesine geçersek motif sıvı gret olarak başlığında belirtilmiş. Hemen alt kısımda açıklamasında mükemmel mekanik ve termal dayanıklılık pas önleyici 15 ile artı 120 derece arasında dayanıklı olduğunu belirtiyor. Bir de arkadaşlar farklı bir kutu su var. Üst tarafında uzatıcı şöyle başlığını ilk defa gördüm. Yuvarlayarak koymuşlar. Şurada sprey kutusu var. İç kısmını açtığımızda hem de şöyle küçük kafası var. İsterseniz uzatma başlığı ile birlikte kullanabilirsiniz. Biz genelde uzatma başlığını kullanacağız gibi. Çünkü menteşelere ara kısımlara ulaşabilmesi için uzatılmış başlık bizler için daha iyi olacak. Ee, her zamanki yaptığımız gibi videolarda ürünlerin talimatlarını okuyacağız. Hanım talimatlarına bakalım. Burada gözüme çarpan şu var arkadaşlar. Mükemmel korozyon önleme, sudan korur yönlendirilmiş jet sprey kullanım talimatları yazıyor. Alt kısımlarda da şurada da yazıyor ki hava koşullarını etkilerine karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ee, birazdan da kullanım talimatlarını okuyup sizlere ona göre uygulamasını yapacağız. Kullanım talimatları şöyle. Kullanmadan önce çalka yanınız yazıyor. Ee, eşit olarak katman uygulayarak işlemlerinizi devam edebilirsiniz olduğunu belirtiyor. İlk olarak arkadaşlar hemen açık olan kapımızın Menteşelerine uygulama yaparak başlayacağız işlemlere yeterince çalkalama işlemini yaptıktan sonra sıra geldi uygulama işlemlerine hareketli olan bölgelere sıkarak başlıyorum Üründe şunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar sıktıktan sonra biri birbirlerine toparlanıyor ya şu şekilde bu etken önemli bir etken. Bir de yapışkanlık seviyesine de test edeceğiz. Fazla sıkmayacaksınız arkadaşlar bu ürünleri. Aksine temizliği oldukça zor olacak. Şu şekilde bıraktım. Şimdi yapışkanlık seviyesini bir ölçelim. Evet ürün güzel. Şu şekilde görebiliyorsanız. yapışkanlık seviyesi de oldukça yani uzun bir süre dayanıklı olduğunu gösteriyor Uygulamayı yaptığınız her hareketli parçada onu hareket ettirmeye çalışın. uygulayabileceğimiz yerlere uygulamaların hepsini yaptık kapı menteşlerini yaptık ee, arka bagajın hareketli olan kısmını yaptık ön kaputumuzun açılan menteşi kısımlarını yaptık genelde bu en çok kullanılan bölgelere yapmaya çalıştım bir de koltuğun kızak bölümlerine bu yağlama işlemlerini uyguladım şu anlık gerçekten memnunum herhangi bir yani su ile temasında yok olup gidecek gibi değil zaten elinize Dediği zamanda kolay kolay çıkmıyor yani yapışkan bir e, sıvı gres bu arkadaşlar yani tutunduğu yeri gerçekten güzel tutuyor ben faydalı buldum e, umarım yapmış olduğum videolar sizler için de faydalı olmuştur bu tarz daha fazla videoların gelmesi için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz video beğeni ve açıklama kısmına yorumlar kısmına yorumunuzu e, bırakmayı unutmayın arkadaşlar olumlu olumsuz şöyle olsaydı böyle olsaydı Tarzında düşünceleriniz varsa da onları da bekliyorum. İlerki yapılacak olan video projelerinde sizlerin de arkadaşlar desteği önemli. Yapmamı istediğiniz videolar varsa açıklamalar kısmında bunları belirtiniz. Şimdilik bu kadar. Soracak olun olacağını sorular varsa da yine yorumlar kısmında bu soruları bekliyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a met olun hoşçakalın.